Bazı sanat eserleri kendilerini size açarlar. Sizinle hemen iletişim kurarlar. Bu eserimizse daha üstü kapalı, daha gizemli. Bunun 1. Elizabeth'ten baş haznedarı olan William Sess ile verilmiş bir hediye olması ihtimali var. Yani bir nevi entelektüel bir eşya olması yönüyle beni bu noktaya getirdi açıkçası. Çok beğendim. Ama üzerinde bulunan klasik süslemeler beni estetik olarak şaşkınlığa uğrattı. Yani küçük güllerin, kanatlı üst kısmın veya şişenin küçük omzunu çevreleyen işlenmiş arabesk süsün burada ne işi vardı? En kafa karıştıran kısmı da taban kenarlarındaki özenle işlenmiş motiflerdi. Bunlar Antik Roma'dan kalma mimari motiflerin minyatür bir canlandırmasıydı. Peki, tüm bunlar, Çin porseleni bir şişenin üstünde ne arıyordu? Bunları yapan kişinin Antwerp veya muhtemelen Almanya'dan Londra'ya gelmiş kimliği bilinmeyen bir sanatkar olduğunu düşünüyoruz. Bu yaratılış anına dair noktaları birleştirmemi, şişeyi üzerindeki parçalar olmadan görmemi sağladı. Bir sarrafın da yapacağı gibi. Şişeyi çıplak halde görmek biraz şok edici. Sarrafın hayretini de hayal edebiliyorum. Tamamen tanımlanamayan bir obje. Bir kere Çin'den geliyor. 16. yüzyılda oraya dair çok az şey biliniyordu. Porselenin kendi de Batı Avrupa'da 18. yüzyılın başlarına kadar anlaşılamayan bir teknolojiydi. Mavi boyalı süslemenin göz kamaştıran ihtişamı ve gövdesinin yarış şeffaflığı sayesinde hayran olundu ve çok sevildi. Amaç, bu parçanın Batı Avrupa'da saraya uygun bir hale getirilmesiydi. Kuyumcu porselenle gerçekten yakın bir ilişki kurmuştu. Şişenin üzerindeki kalıplanmış yivlerin uyumunu taklit eden, yansıtan bu grift şeritleri tasarlamıştı. Kafes veya çerçeve gibi bir görünüm oluşturuyor. Porseleni antik bir havaya sokuyorlardı. Tüm dünya bir parçanın içine sığdırılmış. Eserin son halini değerlendirebilmek için en baştaki yaratım anına kadar geri gitmem gerekiyordu. Bu da bana bir sanat eseriyle sohbet ediyormuşum gibi hissettirdi.